Oh mm -hmm. Seni. gel Neredesin galdatıns sevdim çık saklambaç mı oynuyorum burada aramın sormayın hiç hiç sana sen çok güzelsin ben çirkin bir insanım kader utansın Gitmeden bir insana gene gidersin Ama bu kez mermiyi beynine yersin Bayan asretinle yanıyorum Yar. Her şey dosta soruyorum Yok Artık fıttırıyorum Lan Kıyamıyorum sana Sen çok güzelsin Ben çirkin bir insanım Kader utan.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 Çirkin bir insanım Hader utansın Gitme demirim sana Gene gidersin Ama bu kez mermiyi Beynine yersin Kıyamıyorum sana Sen çok güzelsin Ben çekin bir insanım Hader utansın Gitme demirim sana Bu kez mermiyi beynine yersin Kıya veririm sana